Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte postayı e, sonra ben taktik Force'da herkes tek modundayız liman haritasındayız ak74 ile güzel bir oyun olması dileğiyle umarım beğenirsiniz videolarımız arkadaşlar. Bunu <gülüyor> Abi şöyle bir oyun nasıl oynamıyorsunuz Arkadaşlar bu arada ee, Kalitenin düşük olmasının sebebi Benim bilgisayarımla alakalı yani Sizin bilgisayarınız biraz daha iyi olursa daha da yükseltebilirsiniz Yani girip de aa bu ne bok gibi kalitesi falan demeyin Olur ya belki dersiniz Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Hep bunu dediğimde de ölüyorum Gelenek bozulacak mı? Bozulmadı Ohos. Sursuz atış. Güzel. Elipslerin abi. Arkadaşlar 133 dük dün 131 abone kalmışız inanın çok koydu yani. Güzel bir adam. Var. İnanın üzüldüm arkadaşlar ya, yani. niye çıktılar sana? Abi zorla da Şurda i̇şte bir adam var, da var mı? Ah snap, ahlama! <gülüyor> Oğlum videoda vurma beni ya! Ama adam nedir? Güzel oynadı adam, 3.99 vurmuşuz lan! Oo, orada ya adamı güzel la vallahi ben beklemiyorum da canı azdı zaten bir canı vardı o adam. şuraya gideyim güzel. vallahi nasıl görüyorum oraları bilmiyorum arkadaşlar ah. Snap 2 oldu bak ayıb ediyorsun kalbimi çiziyorsun ya yani. Lan lan lan Aman tamam da arkada sen niye geliyorsun? Birazcık dursan 2000 SK atsak ne olur yani? Calls <gülüyor> <gülüyor> sense <gülüyor> di gelecek. Cella. Sus lan ne yapıyorsun? Dur videodayım lan. Korkusun. Şuna hemen vurayım? Sessiz. Gördün mü be? Gol sana Videoda biri pusucu demiş. Aslında pusu değilim arkadaşlar. Az öleyim diye videoda iyi çıksın diye yapıyorum onu. Yoksa ben çok puşlayan bir insanım. Puşlamak iyi mi bilmiyorum o kadar iyi değil. Çünkü çok ölüyorsun. K'dan bozuluyor. Aha. Oha şurada. Kaç. 15 canım var. O zaman mı olsa? <Gülüyor> Güzeldi orda fakat. Yani adam kapısının içinde hizalasa tutturur zaten. Şöyle bir gideyim, ses şuralardan geliyor. Lan mi? Kaç, kaç kaç Lan hep dibimde doğuyorlar Şöyle bir atsam tutar mı acaba? Tuttu Şuradan da gitsem vurur muyum acaba? Şöyle yapsam Oğlum beni görüyor musun sen? Ah Neyse bir renciz. Devam arkadaşlar 3 hadi birinci olacağız. Adam benim sesim aldı mı? Yok ölmüş artık. Ulaaah! ya! Salsa ne no, Adam beni gördü. Lama ile beraber birinci kralak için savaşıyoruz arkadaşlar. iyi canı az ölecek. Tamam. Raslan. Atarsam ölür mü? Güzel öldü. Şurada doğdu biri. Doğmamış. O zaman burada biri var. Kusursuz. Kafat ona daha kusursuz. bir vuruş atmışsın da canı azmış ama yetmedi tabi ki. Fazla dalaşayım. Orada biri var. Şurada biri var. Şöyle birine bomba atsam acaba? Ulan reküyüm. kankorda orda ne işim var? Adam burada doğdu mu hissetti Kaç. Ama şurada biri var. Şurada biri öldü. Oğlum ben şuradayım la. Naz vurdun oğlum? Şurada biri olabilir. Olabilir değil. Var burada biri. Değil mi? Ulan sniper, ulan sniper, kilimi çaldın ya. Ne oluyor lan çalmazan? Şu tam biri. Of, kasmaya başladı arkadaşlar. <Gülüyor> Onu vurdum da altakını vuramadım ya. İyi mi kaydıramadım mı? Şurada da biri var. Öldüremedise öldürmüş. Aha, <gülüyor> birincilik gitti diyor oğlum. Sallı ya. Lan mermisini ya. Güzel <gülüyor> raptattığımız yoldu bayağı. 26 saniye birinci miyiz? Aynen birinciyiz. Bunu da güzel kapattı. Allah! Abi ya. Yapma şunu ya. Bor. Bayağı bir vurdum ama bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve bunu öldürdüm. Zaten o adamı. Tamam. Bir Güzel aldık ha. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videolar için like'lamayı, yorum yapmayı bir de abone olmayı unutmayın. 131 abone olmuşsun. 2 abone kaybetmiştim. Çok üzgünüm şu an. Gerçekten yani. Çok üzgünüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci oldum. Biraz fazla ölmüşsün ama herkes tekle biliyorsunuz ki fazla ölüyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. kayla kalın. İyi günler. Gördüm bak o da beni görmüş.